Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orjinal yayınlarınız adı. TTA geometri soru bankası kitabında üçgende benzerlik konusundaki temel benzerlik teoreminin kazanım testini çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. D ile BC birbirine paralel verilmiş. Burada bu sayılar var. O zaman şöyle tekrarlı gideceğiz. Ya da şöyle 6 bölü 9 10 bölü 10 artı x diyebilirsiniz. Ya da direkt 6 bölü 9 nedir? 3'e bölü 2 3'e bölü 3 ya. Hocam burası 2A iken tamamı 3A dersin. E o zaman buraya A kaldı. 2A eşittir ondan A'yı 5 bulursun. E x de A'ya eşit. O da 5 eşittir. Daha hızlı bir şekilde hareket edebilirsin. Örnek 1. c an çıktı. Geldik örnek Şimdi temel orantı. Evet şurada bir paralellik var. Sayıların olduğu yere yoğunlaşıyorum. Dikkat et. Sayıların olduğu yerde 3 bölü 5 oran var. Sivrilen yerden şöyle 3 bölü 5 oran olacak. Yani burası 3K iken burası 5K olacak. E o zaman burası 3K iken tamam 5K ise burası 2K oldu. E şimdi burada 3'e 2 oran var. Burada da 3'e 2 oran olacak. 3A ise 2A. Şimdi şuradaki üçgende de yine bir temel orantı var. Koldan kola geçiş var. Şöyle 2'ye 3 oran varsa 2'ye 3 oran olacak. Ya da 2A'daki 4 2 katı 3A'daki de 2 katı 6 olacak diyebilirsin. İşimiz biraz daha hızlanmak öyle hemen. Klasik çözüm yöntemlerini kullanmak değil. Elimizden geldiğince oranlamayı güzel bir şekilde kullanmak lazım burada. Evet ikinci soru C an oldu geldik 3'e. E, temel orantı yani paraleller var. Temel orantı var mı? Yok. Ya yukarı doğru uzatacaksın ya da ne yapacaksın? Hop içeri doğru paralel çiziyorduk. İçeri doğru paralel çizince 3 ise 3 paralel kenardan dolayı 5 ise 5. 2 ise burası da 2 burası da 2. Buraya x-2 x, kaldı. E tamamı 8'di. Buraya da 6 kaldı. Ee şimdi ne oldu? Şuradaki üçgende bir temel orantı çıktı. Temel orantı da başlayalım o zaman. Şunun tamamının oranı. 3 bölü 8 eşittir. 6 bölü x-2 mi? Evet. E o zaman buradan. Sadeleştirmelerimizi yapalım. Burası 2. 2 kere 8. 16 eşittir. x eksi 2'den. X'i de böylelikle 18 olarak buluruz. Yani 3. soru edremit oldu. Geldik 4'e. Ağırlık merkezi verilmiş ve paralellik verilmiş. Ağırlık merkezini soruda kullanmamız lazım. Nasıl kullanabiliriz? Hop. Şuradan geçen nedir? Kenar ortaydır. E buradan geçen kenar ortaysa eğer yani şöyle. Bir de burada 1'e 2 oran var. K2K. E hocam burada bir e 2 oran var. E şurada şunlar da birbirine paralel. Temel orantı 2 bölü 3. 2K'nın 3K'yı oranı eşittir. 4 bölü A diyelim. 4 bölü A. E buradan 2 katı 2 katı A'yı da böylelikle kaç buluruz? 6 buluruz. E 6 ise çift çizgi 6 ise çift çizgi burası da 6. X de böylelikle kaç çıkar? 12 çıkar. Yani dördüncü soru balık kesir oldu. Geldik 5'e. Hem paralellik hem de açıortaylık var. Z'den dolayı burası da nokta açısı oldu mu oldu. Bak dikkat. Buna dikkat et. Hem paralellik hem açıortaylık olursa X kenarlık çıkıyor genelde. Noktaya nokta ikizkenar 12 ise burası da 12 oldu. E hocam şurada şunlar birbirine paralel E o zaman temel orantı var burada Şunun tamamını oranı 8 bölü 20 eşittir 12 bölü x midir? Evet 4'e bölsen 2 4'e bölsen 5 2'nin 6 katı ya da 2 x eşittir 60'tan x'i de buradan kaç buluruz? 30 olarak buluruz Cevap böylelikle denizli çıktı 5. soru Geldik 6'ya Df uzunluğu k iken Fb uzunluğu ve ad uzunluğu 2k vermiş 2k 2k'yı yazdık Bak sayı burada. Şununla şu paralel verilmiş. O zaman ben öncelikli olarak şuraya yoğunlaşacağım. E burada 2'nin 3'e oranı var. 2K'nın 3K'yı oranı eşittir. 4 bölü A diyelim şuraya. 2 katı 2 katı. A'yı kaç bulduk? 6 bulduk. A 6 çıktı. E şimdi ne var arkadaşlar burada? Burada 6'dan dolayı X'e ulaşabiliriz değil mi? Evet şunlar da paralel. E burada da şöyle bir temel orantı var. Yani 2K'nın toplamda 5K'yı oranı eşittir. 6 bölü X değil midir? Evet. K'lar gitti. 2'yken 2, 6 olmuş. 3 katı. 3 katı. x de böylelikle 15 olur. Ya da işler işler. 2x 30'dan de 15 olarak buluruz. Yani altıncı soru. C'han çıktı arkadaşlar. Ve böylelikle bu testi de bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda. Kelebek benzerliği testinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.